Yazan bu kalemim kırıldı bilmeni isterdim Uykusuzum kaç gecedir ben yazmanı senden çok isterdim Böyle olacağını düşünmedim ben Beni bir anda sildin Bu şehir bize yabancı artık seni gerçekten çok sevdim Vazgeçer mi sandım deli yüreğim ben kendime bir söz verdim Uykusuzum gözlerimse kan bu adımın üzerine yemin ettim Senden yana hiç gülmedi bu yüzüm ben kendime neler ettim Toastan ne yıl bu yaşantı hep kendime zarar ettim Geçti bak üstümden ne şarkılar ne besteler bitti Bende bitmişim hiç halim yok Pastlanmış bir demir gibi Tükeniyorum ben dün geçtikçe Tıpkı çekilmiş bir deniz gibi Duysun beni tüm dinleyen herkesin antiyar her şey bitti Beni yalnız bırakıp sen ben bunları Unutamam asla Güzelliğin beş para etmez be gülümsem kendini fazla Tandır belki de bir türlü topanlayamadım kendimi Bozmadım hiç ben sessizliğimi Görmedim hiç kimseden bile Fark etmez ama bu yürek seni affetmeyecek Beklediğim oyarı haber salın artık seneler geri gelmeyecek Sorun değilken sonunu getirdin Bu kalbim artık seni sevmeyecek Son bir kez olsun beni görsem bile bu yüzüm sana hiç gülmeyecek Dün gelecek beni özleyeceksin Gel diyeceksin ama gelmem geri Defol git artık hayatımdan sen gözümde artık tıpkı el gibi Genk taşınla beni küstürdün hayata Yapılanlar sanki dün gibi Olamayacak hayatımda seni gerçekten adam gibi seven ben gibi Dağlıyorum beni görmüyorum Deva değil yarı oluyorsun Sana vaat ettiğim her şeyin üzerine Söyle nasıl çizik katıyorsun? Bir çıkmana soktun ne yazık beni Artık kendimi bulamıyorum Günden güne endi batıyorsun Artık bu kalbi yoruyorsun Seni tekrardan yazmak değil bu niyetin Beni bir kez anlamadın Bir kez olsun bana sormazsın Sen bunları bana yapmazdın Kafam anlıyor artık ne yazık Hüseyinle beni nasıl aldattın En güvenliğim senkin hayatta Beni yarı yollarda bıraktın